Merhaba değerli Ahmet Spor Camiası. Öncelikle ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinden dolayı tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 23 Ağustos'ta başladığımız kamp dönemi Kayseri Erciyes'te bizler için ve takımımız için gerçekten çok olumlu gidiyor. Oyuncularımız çok iyi çalışıyor. Yaptığımız antrenmanlarla temel kuvvet ve genel dayanıklılık anlamında iyi çalışmalarla lige hazırlanmaya çalışıyoruz. Ona yakın genç oyuncumuzu e, kampa getirdik. E, genç oyuncularımızdan mutlaka faydalanmayı düşünüyoruz. Tabii ki hepsinden faydalanamayacağız ama e, önceliğimiz teknik heyet olarak e, karar kıldığımız yetenekli oyuncularımızı kadroda tuttuk. Zaman içinde onlara şans vermeyi düşünüyoruz. Ki bu anlamda e, Kosova 1. Ligi'nin ligi 3. bitiren e, çok güçlü bir ekiplerinden Balkan ile bir hazırlık maçı oynadık. Bu maçta sadece ve sadece e, 2003-2004 doğumlu 2002 doğumlu genç oyuncularımızı, alt yapıdan yetişen oyuncularımızı oynattık. Ve onların için bu büyük bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız, oyuncularımız elinden gidenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Tabii ki onlar için de bu, bu maç gerçekten mental anlamda zordu. Güç anlamında çok fazla zor olmasa da Balkani takımı e, bir aydır bir çalışma gayretindeydi burada. Biz de bir haftalık bir çalışmayla 9. günde genç oyuncularımızla birlikte hazırlık maçına çıktık. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Skora aldanmıyoruz çünkü onlar için e, misyon, vizyonlarında bu maçın gerçekten çok büyük anlamı olacak. Çok büyük anısı, hatırası olacak diye düşünüyoruz. Çocuklarımız elinden geleni yaptı. E, skor anlamında evet gerçekten üzücü olsa da 4 tane bireysel hatadan dolayı kendi kalemize hemen hemen e, gol pozisyonlarını verdik ve gol yedik. 6-0 bitti ama bizim için çok önemli değil. Çocuklarımızın burada ne yaptığı bizim için çok önemliydi. Bizlere gelecek için umutlandırdılar. Kendilerinde de mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Bu takımın geleceğidir. Bunu burada gerçekten yürekten söylüyorum. İnşallah burada başarılarımızın devamı olur. Lig başladığımıza iyi başlarız. İyi giderken de bu gençlerimizden mutlaka faydalanırız diye düşünüyorum. Diğer oyuncularımıza gelirse, gelince de e, gerçekten çok iyi çalışıyorlar. E, geldiğimiz günden beri ben ve ekibim gerçekten çok heyecanlıyız. Çünkü gösterdikleri performans, antrenman performansı bizi gelecek için, sezon için e, çok umutlandırıyor. 13 günlük bir kamp dönemini yarın sonlandırıyoruz. 2,5 günlük, 3 günlük aradan sonra tekrar 9 Ağustos'ta ikinci etap kampına başlayacağız. 11 günlük. tabii ki bu 11 günlük kampın İçinde dört tane hazırlık maçı yapacağız. Lige bu hazırlık maçlarıyla hazırlanacağız. Takım şablonunu, oyun felsefesini, oyun sistemini oturtmak için elimizden geleni yapacağız. Bu maçlarda bütün oyuncularımızı göreceğiz, eksiklerimizi tartacağız ve lige çok iyi hazırlanarak başlamak istiyoruz. Gerçekten dediğim gibi hazırlık çalışmalarımız iyi gidiyor. Teknik, olarak, teknik heyet olarak bazı düşüncelerimiz var transferle ilgili ama bunu... Hazırlık maçlarından sonra kararını vereceğiz. Belki iki tane veya üç tane oyuncu takımıza dahil olabilir. Ama tabii ki bunu hazırlık maçlarından sonra düşünüyoruz. O kararı o zaman vereceğiz. Takip ettiğimiz oyuncular da var. Bunları takımımıza katmayı düşünüyoruz.